Evet, Osman Tolgun geliyor. Oha, e, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buradayım. Ee, niye beni çekiyorsunuz? He, ha, niye? Hala çekiyor. Osman TikTok'ta sen mi işte, <gülüyor> <gülüyor> sanırım paparazilerin yanına geldim. Benim hemen kaç olma... Kız!